Tüm felsefe tarihi aslında yıldızların altında oluştu. Bu çağda çocukların en büyük derdi bence şey zorlanmıyorlar. Düşünsene hep aynı cendere içerisinde. Şehirli çocuk aslında zindanda gibi yani. Kampçılık yapalım derken çocuklar için ormanda yaşasın ömür boyu değil. Onlar gökdelenlerin ağaç gibi olduğu bir doğadalar ki o da onların doğası bu arada. Esas dev olan anne babalara bir kere bu devirde şimdi içinde yaşadığımız zamanda kampsız çocuk büyütmeyin diyelim mi? Kesin. Mesire alanına gittim yerler perişanım. Kamp kültürü olan bir hayatta bunu yapmaz. Senin çocukta eksik gördüğün şeyi o çocuğa koyun da o çocuk tamam olmuyor. Senin eksik gördüğün şeyi o çocuğun hayata göreceğinin son belli. Kamp çocuğun yaşına uygun sorumluluk alması için tasarlanmış bir ortam kamp. Alicim bu... Kamp meselesi. Şimdi ben de 2016'dan beri aralıklı olmak üzere aslında ben yani kamp düzenliyorum diyemem çünkü ben spesifik bir şey yapıyordum şimdiye kadar. İşte çocuk kampları diye bir model oturtmaya çalışıyorum ama orada mesela benim çok sık gözlemlediğim bir şey var. Niye bu kadar kamp olduğunu etrafta ben kamp yapmaya başladıktan sonra anladım. Birçok benim aralarında tanıdıklarım yani şahsi dostlarımın da bulunduğu aileler çocuklarından böyle belli bir süre ayrılma konusunda ciddi bir anksiyete yaşıyorlar. Kampa bırakırken çocuklardan çok onları teskin etmemiz gereken durumlar çok fazla oluyor. Ve böyle bir kamp mesela biz öyle çok özel bir eğitim falan yapmıyor olmamıza rağmen biz çocukları gözlemlemek üzerine bir şey yapıyor olmamıza rağmen ailede de çocukta da böyle dönüştürücü bir etki yapıyor onu gördüm. Bir de tabii bizim kamplarımız kısa süreli 5 ila 7 gün sürüyor. Daha uzun süreli kamplar falan var. Ve en sonunda işte sizin ekiple, Gencer'le, Eğitim-Pedya kampla beraber yaparken hani hakikaten senden de duydum daha önce yani kamp kültürü diye bir şey olması gerektiğini söylüyorsun. Senin bu konuda tabii deneyimin daha fazla. Niye özellikle bu devirde sence bu kamp meselesi önemli bir şey? Yani Çocuklar kampa gitmese ne olur, gidince ne oluyor? Bir o konudaki görüşlerine azıcık ameliyat edelim. Evet. Yine ameliyat. Sto stoacılığa bağlayarak i̇şte bu. başlayacağım. Benim yıllardır, <gülüyor> Benim yıllardır bir iddiam var. Doğa en iyi öğretmen. Ondan daha iyi bir öğretmen henüz yetişmedi diye düşünüyorum. O yüzden doğayla buluşmak kısmı zaten kritik ve önemli. Yani senin bir önce söylediğin sıkılmak güzeldir yıldızların altında gibi güzel şarkı sözü kıvamındaki şeye de göndermeyle bütün felsefe tarihi falan aslında yıldızların altında oluştu. Doğa kendimizle çünkü doğayla buluşmak kendimizle buluşmayı sağlıyor. Bir kere bu anlamıyla zaten kıymetli. İki, senin söylediğin... İnsanın fabrikalarında da sürekli reklamını yapmaya çalıştım ama benim bireysel olarak çok da yakın zamanlarda deneyimleyemediğim bir şey İstanbul'da yaşadığımız için var. Belki onun hasretiyle bu kadar anlatıyorum. Tam da öyle. Şimdi, kamplarda bu oluyor zaten. Çok önemli. Diğeri bu senin vurguladığın kısım var. Çocukların aileyle olan ayrışma süreçleri. Ben bu dönemde bir olgunlaşma sorunu görüyorum bu dönemin çocuklarında. Olgunlaşma zamanlarında bir kayma var. Yani Çocukluk neredeyse 30 yaşına tırmanmaya başladı. Ama bütün doğadaki canlılara bakın yavrularıyla bir ayrışma süreci var. Sağlıklı bir ayrışma süreci var ve aile onu yavaş yavaş yavrusunu itmeye başlar ki bağımsızlaşabilsin. Yani kendi evinin dışına adım atmayan bir canlı varlığın bağımsızlaşması ve olgunlaşması diye bir şey mümkün değil. Meta'nın ne haber? İzleyelim <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Kamp bunun sembolik yollarından bence bir tanesi. Şimdi eski Türklere de bakalım, eski kadim topluluklara bakalım. Hepsinde bir olgunlaşma ritüeli var ve bu olgunlaşma ritüeli hepsinde muhakkak bir evden ayrılış ritüeliyle olur. Aborijinlerde orada evet. olur. anlatırlar. Böyle. Anlatırlar. Hani bir çocuğun olgunlaştığı, işte bir gece ormanda yalnız kalırsa olgunlaşır gibi bir hali var. Şimdi bu haller ölmeye başladı. Çocukluk hep evin içinde ve sadece ebeveynle yaşanan bir sürece dönüştüğü için bence olgunlaşma tamamlanmıyor. Aşırı korunaklı, pulsonsorluklu. Evet. evet. Hiçbir risk alınmamış, tanınmadık hiçbir mekana girilmemiş, tanınmadık insanlarla ilişki kurulmamış. Ama bunlar olmadığı zaman bir çocuğun birey olma yolculuğu tamamlanmamış oldu. O yüzden bir kere kamp bunu sağlayan bir şey. Bizim çocuk kampları yapmamızda bu gerekçe var. Bunu sadece bizim yapacağımız ya da başka değerli kurumlar onların yaptığı diye de değil, ailenin kendi kamp yapması. Çocuğun dışarı çıkması. Bu çünkü bu teknoloji çağında hani bir odada kapatarak kendimizi izole ederek düşünelim diye bir şansımız yok. Evet, muhakkak bağlamın değişmesi gerekiyor. Bağlamın değişmesi gerekiyor. İşte o yüzden belki de kampları şey diyebiliriz ya, bir kaçış rampası. Bir kaçış <gülüyor> çünkü rampası çok var. yüklenmiş, çok teknolojiyle boğulmuş, çok hareketli hayatın içerisinde bir kaçış rampası gibi. Öncelikle ben kampları görüyorum. Bütün dünyada bu arada kampçılık çok yaygın. Yani ailelerin çocuklarıyla ilişki kurması, çocukların başka çocuklarla bağımsız kamplar yapıyor olması açısından önemli. Burada daha önce konuştuğumuz boş vakit artık her şeyi işgal ediyor diye biraz sohbetini yaptık ya. Yani şimdi kamplarda aslında benim gördüğüm ben dahil olmak üzere ki ben orada düzenleyici olarak, hoca olarak bulunuyorum. Ya benim bile bir sürü derinleşmeye vaktim oluyor. Mesela sohbette derinleşme kampta daha iyi oluyor. Herhangi bir yazı çizi işinde işte Kampları şeyden de çok seviyorum şimdi, yalan olmasın, en iyi kitap yazdığım yerlerden biri. Evet. Biri havaalanında uçak rötoar yapınca, biri de kamplarda <gülüyor> çok iyi kitap yazıyorum ben. Yani mesela oraya gelen gençlerin de, çocukların da genel durumuna baktığım zaman zaten yani elinde teknoloji olsa bile, yani biz bizim kamplarda yok ama bazı yerlerde serbest. Oradaki o bağlam değişikliği ona bir kere lan kafası tabii, yaratıyor. Tabii. Yani işte bir yeni bir sosyal ortam, burada kim yetkili, kimin ayağına basmamam lazım. Onu öğrenene kadar mesela 3-5 gün Hakikaten dikkati gerçek hayatta oluyor ve o gerçek hayatın içerisinde zaten kompleks bir öğrenme var. Bir de bunun içerisinde doğayla muayla beraber olduğunda da o etki çok. Yani evde, okulda ne yaparsan yap sağlayamayacağın Kesinlikle. bedava bir tecrübe yani. Tabii tabii. O bağlam Tüm değişikliği pati. zaten oradaki bence bütün mesele şu. Zaten bildiği mekan, bildiği öğretmen ya da ebeveyn sürekli bir rutini var ve onu biliyor zaten. Artık orası onun öğrendiği şey. Yani ayrılık anksiyetesi biraz... Okulla azalmış oluyor zaten. Şimdi onun bir üstüne. Çünkü bütün varlıklar bir özellik daha var. Zorlanarak geliş. Zorlanabilmesi için de daha önce deneyimlemediği yeni şeyler deneyimliyor olması gerekiyor. Yeni zeminlere, şey tabii, şey. yeni zeminlere basıyor olması gerekiyor. Yeni ilişkilerle tanışıyor olması gerekiyor. Kamp bunun demosunu sağlamak için çok iyi. Çünkü okullar da şimdi gereğinden fazla korunaklı ve çocuğu zorlamayan yere dönüşmeye başladılar. Yani Doğru. bu çağda çocukların en büyük derdi bence şey... Zorlanmıyorlar. Yeni bir şey öğrenmek için, yeni ilişki kurmak için, yeni mekan tanımak için, e zorlanmadıkları için de Abi düşün yüksek lisans yapıp bana şunu diyen adam gördüm ya. Hocam benim için bir literatür taraması yapabilir misin? <gülüyor> yani düşün yani yapacağın ilk mi? şey ya işin besmelesi literatürde bir bakacak bu konuda ne çalışma yapılmış diye, yapası gelmiyor. Evet. Yani o zamana kadar nasıl çabasız bir yerden geçtiyse ve yavrum bunu sen yapacaksın dediği zaman bozuluyor. Nasıl ya? Bunu da mı ben yapacağım? E ne yapıyorsun evet. ki zaten? Yani sadece yapman gereken bir tek şey var. O birikimli kültürün bizi nereye getirdiğini göremiyoruz ve neticede bu devlet beni atasın kafasına kadar gidiyor. Ya yani ben bir geldim tamam yapacağımı yaptım, diplomamı aldım aha burada işte bir, birinden inayet bekliyorum. Ya bir fırsat gelecek voleyi vuracağım ya bitcoin'den malı götüreceğim ya da devlet beni atacak bir şey olacak. Fırsat bekleme zihniyeti yaratıyor bu ve son derecede tehlikeli bir şey. Halbuki mesela yani kamplarda ilk iki gün çok krizlidir bizim mesela muhtemelen birçok kampta da öyledir. İlk iki gün böyle bir kaynaşamama durumu, alışkanlığı özleme, evi özledi, her gün aramalar falan. Ama üçüncü günden itibaren orada yeni bir örgü oluşmaya başlıyor. Oradaki örgü sosyal ilişki biçimi ve çocuğun tabii yeni bir günlük rutine alışmasıyla da ilgili bir şey değiştiriyor çocukları. Yani çocuk ilk geldiği günkü çocuk olmuyor abi üçüncü günden itibaren. Başka bir şey dönüşüyor ve biz bazen böyle aileler falan şey yapıyor işte geri bildirim mektubu falan yazıyorlar. Ben ne yaptık acaba biz çocuklara diyorum çünkü ya bizimki bir değişik yok işte yatağını topluyor erken evet. kalkıyor. Biz bir şey yapmadık ki yani o ortamda bulunmak bile tek başına o çocuğun Kesinlikle. dönüşmesini sağlıyor. Peki abi bizde niye bu kadar geriden geliyor yani bizde de mesela Türkiye'nin coğrafyası da uygun. Bir sürü bu işi yapan da var sadece biz yapmıyoruz evet. yani. Ama böyle bir bu kültür zayıf yani bunun sebebi ne e, alıyorsunuz? Bir... Bu aslında Türkiye'nin kültürel ve sosyal gelişimiyle de ilgili bir şey. Yani bir tarım toplumundan bir taraftan da yeni çıkıyoruz. Yani ebeveyn kuşağının önemli bir kısmı zaten köy, köy hayatını yaşamış ve oradan gelmiş olduğu için o ona çok anlamlı gelmiyordu. Kent yaşamıyla birlikte doğadan kopuş yaşandığı için aslında o anlamıyla şimdi önemli hale gelmeye başladı. Şimdi ebeveynlerin ilgisi de artmaya başladı çünkü kent de onun bir doğası aslında. Bir taraftan kampçılık yapalım derken çocuklar ormanda yaşasın ömür boyu değil. Onlar gökdelenlerin ağaç gibi olduğu bir doğadalar ki o da onların evet. doğası bu arada. Orayı zaten öğreniyorlar ama her şeyi oradan ibaret sandığın zaman evet. işte benim insanın fabrika ayarlarındaki sorunlar birikmeye başlıyor hayatta. Ya Bu gencecik yaşta başka yaşam alternatiflerinin olduğunu da görmeye başladığında şehirdeki yaşamını daha doğal, daha fıtri, daha kendisine uygun bir şekilde organize edebilme şansı da oluyor aslında. ilişkileri de, arkadaşlıkları da öyle. İlk öğretim görevine başladığım zaman da mesela işte ağır bir mobbing, mağduriyetim de var. O dönemde böyle çok tatil yapmayı da bilmeyen, hani kafayı kırıp gidemeyen, hep 7-24 çalışmayı erdem zannedenlerden olduğum için bütün dünyanın oradan ibaret haline gelmeye başlıyor. Alternatif bir şey düşünemiyorsun. Ondan sonra ben mesela bir, bir cesarete gelip işte bir sene üniversiteden ayrılmıştım. Abi dışarıda hayat varmış. <gülüyor> Ya bir sene boşta gezdim mesela. Bu benim için en önemli kamp deneyimiydi. Hakikaten benim dışında normal insanlar ne yapıyor, nasıl yaşıyor onu görme imkanım oldu. Çok şükür o bir senelik staj bana hayatın çok zengin bir şey olduğunu da gösterdi. Yani tamam oradan bazı dersler aldık eyvallah o da olması gerekiyormuş. Kamp deneyimi de galiba böyle. Biraz bağlamış şekli değiştir. Kesinlikle. Çünkü ya bir de ben bunu belki işte 20 yaşlarımın sonu 30 yaşlarımın başında yaşadım. Bu çocuklar onun yaşlarında olduğu zaman mesela beynin en hızlı geliştiği zaman Düşünsene hep aynı cendere içerisinde. Şehirli çocuk aslında zindanda gibi yani. Evet. Ne kadar imkan verirsen ver yani. Hayat opsiyonları belli. Öyle bir yere çıkarttığın zaman muhteşem oluyor. Ve mesela bu olmadığı zaman sen ne görüyorsun mesela eğitimde? Mesela kampa gitmeyen çocukla kampa giden çocuk hiç biri olur mu evet. yani ne Olmaz. Fark yani onu iddialı söyleyebilirim. Olmaz. İki nedenle olmaz. Bir başta söylediğimiz her şeyi ezbere bildiği bir hayat var. Şimdi yeni bir şeyle karşılaşıyor. Bu bir kere önemli. İki, bu teknolojiyle ilgili bir korunaklı alanda ve ilişkinin kıymetli olduğu bir şey yaşıyor. Burası önemli. Diğer en önemli şeylerden biri o alışkanlık oluşturmakla ilgili de evde ailesinin oluşturamayacağı çok sayıda iyi rutini kamp sayesinde oluşturuyor. Mecburen. Mecburen oluşturuyor. Süreye uymazsa çünkü olmaz. Evet. Eğer aile de bu kamp kültürüyle organize yaşarsa aslında bir kere her aile kamptan dönen bir çocuğun daha düzenli yaşamaya başladığını görür. Aynı düzen evin içerisinde de devam ederse kalıcı bir alışkanlığa dönüşmeye başlar. O yüzden kampı bir fırsat, bir deneyimleme, bir demo alan gibi yaşayabilirsek hani çocuğun gidip biraz takılsın, gelsin dediği bir yer değil aslında. Olgunlaşmaya doğru giden yolculukta önemli bir alan orası. Bu arada şey getirdi aklıma bizim kampçılardan bir tanesi Bolu da geldi bana şey dedi. Ya dedi kamp çok güzel falan da dedi. Kamp duyurduğunuz dedi web sitesindeki metni hiç sevmedim. Niye dedim. Hep anne babalara yazmışsınız, bizim için hiçbir şey yoktu da. Lan bir baktım gerçekten evet. biz bayağı ana babayı ikna etmeye çalışıyoruz. Aslında onu yani çocuk çok haklı. Çünkü aslında biz onlar için yapıyoruz, onlara güzelleme yapmamız lazım, onlara anlatmamız lazım. Fakat yani şunu da fark ediyorum ki anne baba mesela çoğu zaman çocuğunu kampa üf, bir git de bir başından bir hani bir adam ol gel falan kafasında gönderiyor. Mesela kendisinin belki de hiç gitmeyi düşünmeyeceği bir şey çocuğu ittirmek, o benim yerime o yapsın kafası var ya. Mesela bu çocuğun adaptasyonunu en çok zorlaştıran şeylerden biri ben bunu gördüm. Ama anne baba gerçekten lan yaşımız tutsa biz de gitsek neşvesiyle çocuğu gönderdiğinde o çocuğun kampa girişiyle de faydası da bambaşka oluyor. Yani biraz da evde yani çocuğu kampa göndermeden önce kamp kültürü falan okey de yani gerçekten bunun niye önemli bir şey olduğunu aileye ikna etmemiz gerekiyor hissiyatıyla yazmışım muhtemelen o metni ben. Ama çocuk haklı bundan sonra gençler <gülüyor> size de güzel e, şeyler anlatacağım. Yani. Ama <gülüyor> bu abi? arada Pazarlama ve satış dünyasında şöyle bir kavram var. Eğitim yani bu kamp da olabilir, özel okulda olabilir, kreş de olabilir. Müşterisiyle hizmet veren verdiğinizin farklı olduğu bir yapı. Evet. Yani çocuğa hizmet veriyorsunuz ama ürünü satın alacak kişi bebeğin olduğu için mecburen onlara yazıyoruz. Biraz Vallahi doğru. doğru. Ben ortada... kampta gerçekten niyet ettiğim her şeyi yazsam <gülüyor> al baba'lar göndermez muhtemelen ya. Yani? Evet. Dur lan bir dakika bunu görürsün abi. Ama bu kamp kültürleri çoğalmaya başladıkça çocuklar zaten farklı kampları Deneyimlemeye başlayacak. İşte şimdi liseli çocuklarla yapacağız. Orada hedef kitle çünkü liseye geldiği zaman çocuk kendisi gelmek istiyorsa geliyor, gelmek istemiyorsa aile onu gönderemiyor zaten. Orada daha istekli bir profil olacak. Bir de dünyada işte Amerika, Kanada gibi ülkelerde kampçılık artık o kadar kurumsallaşmış durumda ki konfederasyonları var. Bırak Federasyonları. Konfederasyonları var artık. Yani bir çocuğun kamp deneyimlemediği bir ihtimal çok düşük gözüküyor. Ailesiyle ya da Bağımsız organizasyonlarla. Bu şunu da getiriyor. E şimdi ailelerin büyük çoğunluğu çocuğum yurt dışında okusun, başka ülkeler görsün diyor. Ama hiç bunu deneyimlememiş. Kendi ülkesinin içinde bile deneyimlememiş bir çocuk yurt dışına gittiğinde o kültürden de ayrı kalıyor. Aynen. Yoksa gelişmiş bir ülkede bir çocuğun hani kendi yemeğini yapmaktan tutun, bağımsız kalması, odasını topla. Hep hayranlıkla anlatıyoruz ya. Ya onlar niye yapıyor? Buralarda oluşuyor zaten. Bu arada abi Bak konfederasyonları var dediğin ülkelerin nüfusu kaç, genç nüfusu kaç. Tabii. Bizdeki genç nüfus yani 25-30 yaşın altındaki nüfus birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan fazla hala tabii. yaşlanıyor olmamıza rağmen. Bu kadar kalabalığa rağmen bizde hala federasyonu bile yok herhalde. Var mı? Şu uluslararası federasyonlar. Bizde yani tabii şeyin olan. hakkını yemeyelim izcilik. Federasyonu var. Ben de izcilik. eski bir yavru kurt olarak. vallahi mi? Ben gıcık Tabii. oluyordum abi. O hiç gidesim. Bilmiyorum. Böyle sürekli bir disiplina kafası var ya orada. Ya şöyle bir şey. Türkiye bazı işlere geçmişte çok güzel çözümler bulmuş. İzcilik işte. Hala bir sürü yerde izcilerin kampları var. İzcilik kültürü var. neredeyse bütün akraba işte herkes bir izci kampı gördü. Tabii abi. bir izci kampı. Oradaki kıyafet, düzen. Bence çok doğru işlerden biriydi. Yani o izciliğin yeniden. Büyüğü olması hani biz komedi filmlerindeki tarif edilen haliyle. Yani Şener Şen geliyor. Abi, Şener yani hemen şunları abi. yapmalarımız da falan bir şey. <gülüyor> ya da Şener Şen geliyor aklımıza. Ama mesela izcilik o anlamıyla Türkiye'de kamp kültürü için çok iyi bir altlık yaptı. Hala da yapıyor. Belediyeler bu işlere derece ciddi eğilmeye başladı. O da iyi bir şey. Hı. Belli kamp da geliyor oluşuyor. O yüzden çok keyifli bir büyüme yaşanacak bence orada. Ben kendi cephemden de, hani senin içinde öyle olduğunu biliyorum. Bize de kısa dönemde çocuklara daha etkili iş yapmak gibi de bir fırsat veriyor. Doğru. Çünkü bu defa ya çocuk bizimle yedi gün kalacak. Bu yedi günün içerisinde neler eklememiz gerekiyor? Her kamptan bir, bir sonra bir daha RG çok bizim için. Tabi her kaptan sonra başlı, başlı. deneyim kazanıyoruz. Biliyorsun her kamptan sonra ya bunu değiştirelim, bunun yerine bunu koyalım gibi bir hal oluyor. Her seferinde vallahi benim için hepsi bir fakülte dönemi gibi. yani. Evet. Aynen başka bir şey değil. Esas hedef kitle olan anne babalara bir kere. Bu devirde, şimdi içinde yaşadığımız zamanda kampsız çocuk büyütmeyin diyelim mi? Kesin. Yani bu mütemmim cüzü şey, bu işin. Şey, şey, Kamp zorunlu şey hani evet, zorunlu, zorunlu, <gülüyor> zorunlu eğitim almalı gerçekten ya yani ben Doğru söylüyorsun. o düzeyde önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kere çocuğa faydalarını düşünün, eğitimcilere faydalarını düşünün, doğaya, kendi ülkesini tanımak, ülkenin zenginliğini görmek yani hem insan zenginliğini görmek hem doğal zenginliğini görmekle ilgili yurttaş olmaya dair de bir şey. Bak biz hep şeyi konuşuruz değil mi? Ya bir yere gidiyor, sergim birimiz bir fotoğraf paylaşıyoruz. Ya mesire alanına gittim, yerler perişandı. Kamp kültürü olan bir hayatta bunu yapmaz. yapmaz. Mümkün değil. Yani çocuğa çocuğa fayda, aileye fayda, eğitimciye fayda, ülkeye de fayda. Bu arada bir konuda da örmeden geçemeyeceğim. Gencer de bunu ifade etmişti. Bizim kamplar işte üçtür. Birlikte kamp yapıyoruz gencel kampa katılımların olduğu illeri boyuyor. Türkiye rengarenk oluyor yani Türkiye'nin her tarafında. Evet. ben de hiç bu kadar çeşitli katılım görmedim. Tabi sağ olsunlar bizi takip eden evet. kitlenin çok geniş olması gerekiyor ama öte yandan da taa Türkiye'nin bir öbür başına mesela Urfa'dan çocuğunu alıyor getiriyor bizim kampa kadar bırakıyor. Yani böyle bir güven ilişkisi içerisinde de bu işi yapmak yani gerçekten çocuklarımıza da çok yarıyor ama hepsinden ötesinde bize çok yarıyor. Yani hakikaten her seferinde daha fazlasını yapasımız geliyor ki şu anda kamp planlarından kafayı kaldıramıyoruz inşallah bakalım. 2023 senesinde başka sürprizlerimiz de olacak inşallah. Yani dolayısıyla anne babalara bir son mesaj olarak sanki ya şu kamp işini en önemli projelerden biri olarak koyun. Senede en az bir iki kez çocuğu bir yere gönderin, onun arkasında durun, ondan daha çok sevinin giderken, iştiyakla bekleyin ve yani bunu bir matematik kampı bilmem ne falan filan gibi görmelemelerinde Kesin. rica ediyorum. Yani senin çocukta eksik gördüğün şeyi o çocuğa koyunca o çocuk tamam olmayacak. Yani senin eksik gördüğün şey o çocuğun hayat adında son deliği. Onun başka ihtiyaçları yani. var. O kamp ortamında işte dediğin gibi gerçek ilişkiler, tabiatla iç içe, hiç daha önce bilmediği bir bağlamda ve ortamda bilmediği insanlarla ilişki kurmayı öğrenebilme. Başta başına zaten kompleks bir öğrenme biçimi. İnşallah hani bende de böyle bir kültür yoktu bu arada yapa yapa öğrendim. Ama senin olan canlı yayınımızda son olarak onu da hatırlatayım. Güzel bir şey söyledin sen. Ya i̇lla bizim kamplara göndermek zorunda değilsin. Tonla kamp yapan adam var. Bul ve gönder yani. Bul gönder. Bir de üstüne bir şey muhakkak kendi organize edecekleri aile kamplarını da bence hayatlarına katsınlar ki evet o zaman bu birbirini destekleyen bir kültüre dönüşmüş olur. Hep o zaman gidip. hep beraber giderek bir şey yaptıkları, kendi organize oldukları. Yani çocuğa dışarıda öğrendiği bir bilgiyi ya da beceriyi ailesine taşıma fırsatı versinler. Aynen öyle. O da çok değerli Ve zaten tutuşu. hepimiz akşam eve geldiğimizde otomatik hareketlerle yaşadığımız için o bağlamdan çıkmadan yeni bir hareket beceremiyoruz. Yani rutinlerimizi değiştiremiyoruz konuştuğumuz gibi. Bunun için hakikaten kamp. Hani bu arada tatil kamp değil. Zaten, değil mi? Yani <gülüyor> evet, hep tamam. aynı yere gidip işte çeşmeye gittik bu senede falan filan. Ya, Böyle bir şey olmuyor. Değil. Tamamen. Yani kamp çocuğun Yaşına uygun sorumluluk alması için tasarlanmış bir ortamsa kamp. Yoksa diğeri aile tatili her yerde yapılabilir. O yüzden şey bunu ikisini ayıralım. Şeyi de ayıralım söylediğim gibi. Yani matematik kampı, felsefe kampı bunlar da çok değerli şeyler. Ama biz burada yaşam becerilerini geliştiren kamp türünün değerinden bahsediyoruz. Ünfa kampı diyebiliriz evet. buna. Yani insanın fabrika ayarlarına uygun bir Zevk şey yapıştık. Yani. <gülüyor> Tabii ki. Sevgili anne babalar, gençler yani kampsız kalmayın diyelim o zaman. Evet. Ee, ben yeni yeni öğreniyorum bu kamp kültürü işini. Ee, bu konuda da deneyimli arkadaşlarım olacak hızlı öğreniyorum tabii. Ee, bu konularla ilgili sürprizlerle daha ileriki bölümlerde konuşuruz. Kesinlikle. Tamam.